Merhabalar. Bugün lokanta usulü mercimek çorbası yapacağız birlikte. Malzemelerimiz 1 su bardağı mercimek, 2 yemek kaşığı ince bulgur, yarım soğan, 2 diş sarımsak ve tereyağı ve zeytinyağı kullanacağız çorba için. Daha sonra zerdeçalımız var ekleyeceğiz. oldukça lezzetli kıvamlı bir çorba yapacağız. Bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğiz. Ince bulgurumuzu yıkayalım. Tereyağımız erimeye devam ederken. İki diş sarımsağımızı çok fazla parçalamadan içine atıyoruz. Oldukça pratik bir tarif. Yarım soğanımızı ekliyoruz. Yine bunu da çok fazla yemeklik şeklinde doğramıyoruz malzemeleri kavuruyoruz. Sebzelerin çiğliği gitsin diye. Mercimek ve bulgur şiştikten yani piştikten sonra da tereyağını da kavurup zerdeçalı atıp servis edeceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü püf noktalarını, çorbanın püf noktalarını anlatacağım. Bulguru katıyoruz. Mercimeğimizi atıyoruz. Hepsini kavurmaya devam ediyoruz. Altını biraz kısalım. Yanmasın. Kontrollü dökelim. 750 mililitre kadar mercimek ve bulgurun üstü kapanacak şekilde. Şimdi bunu kısık ateşte pişiriyoruz. aralayalım kapağını. Evet pişmesini bekliyoruz. Evet şimdi mercimek çorbamız mercimeğimiz pişti, soğanlarımız da. Şimdi yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağını eriteceğiz. Unla kavuracağız. Tepeleme 1 yemek kaşığı kadar un koyuyoruz. 1-1,5 bir, bir yemek kaşığı. Biraz çorbamızdan katalım. Döğüştürmeye devam edelim. Tamam. Şimdi altını kapatabiliriz. İçine kavurduğumuz unu ekliyoruz. Olması gereken kıvam bu. Bir tane de dana et suyundan ilave ediyoruz. Bir bardak kadar. Ocağımızın altını açıyoruz. Biraz daha içme suyu ilave edelim. Daha sonra et suyunda nasıl yaptığımı size çekeceğim. Onu da göstereceğiz. 1,5 çay kaşığı kadar da tuz ilave edeceğim. Çorbanın topaklanmaması için kaynamadan önce sürekli karıştırmaya devam ediyoruz. 1 çay kaşığı zerdeçal, toz zerdeçal ilave edeceğiz. Zerdeçalı yoğunluğunu sevenler daha fazla atabilir. Et suyumuz eridi, çorbamızın kıvamı böyle gördüğünüz üzere oldukça kıvamlı. Rengi sapsarı oldu ve mercimek çorbamızın üstünde hiç köpük yok. Normalde mercimek çorbası yaparken Pişirirken üstünde köpük olabiliyor ama biz püf noktalarıyla pişirdiğimiz için hiç köpük olmadı. Çorbamız kaynadı. Çok fazla kaynatmıyoruz. Zaten içme suyu ilave etmiştik. Topaklanmaması için karıştırıyoruz. Şimdi çorbamızı kenara alalım ocağımızın kenarına. Sosunu yapacağız şimdi. Şimdi 1 yemek kaşığı tereyağımızı eritiyoruz sosu için. 1 çay kaşığı tatlı toz biber, kırmızı toz biber. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyoruz. Yine tereyağının kokusu çıkana kadar kavuralım. Evet. Bu yeterli. Şimdi çorbamızın servisi hazır. Bakın, çorba çok güzel oldu. Rengi, kıvamı, kokusu da çok güzel. Mükemmel. Çok lezzetli bir çorba oldu. Afiyet olsun. Sağlıklı günler diliyoruz.